Hava gitmişsin, iki kilo kıyma çektirmişsin Duydum bana ama gitmişsin, iki demet maydanoz istemişsin Köfteyi çok seversin, abekar sen işini bilirsin Köfteyi çok seversin, abekar sen işini Sordum karı ne yemek yaptın? A be herif sana dolma yaptı Alçak dolma, yaramaz dolma Her gece rüyamdasın sen dolma Ah dolma, hain dolma Dün gece rüyama girdin dolma Alçak dolma, yaramaz dolma Her gece rüyamdasın sen dolma